Pathfinder'ın yani Yol Bulucu'nun proje yöneticisi Brian'ın ilginç bir anısı var. Mars'a gitmelerinin arifesinde kız arkadaşıyla çıktıkları bir yemekte, Çin lokantasına gitmişler ve fal kurabiyelerinden almışlar. Brian'ın kurabiyesinde, çok uzun zamandan beri aklında olan yere gideceksin yazıyormuş. Ne şans değil mi? Çok cesur ve eşsiz bir şey yapıyorduk. Aynı zamanda çok riskli bir şeydi. O zamanlar bu kadar parayla bunu yapmanın ne kadar delice bir şey olduğunu anlamamıştık. Titanic filminin yapımı için kullanılan paradan daha az bir parayla. Bir uzay aracı yapacak, onu uzaya gönderecek, Mars'ın yüzeyine indirecek ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktık. İmkansız gözüküyordu. Saftık ama hırslıydık. Bunu yapabileceğimizden emin değildik ama riski ekipçe göze aldık. Bunu yapmalı ve başarısız olmamalıydık. Bunun için de bazı şeyleri farklı düşünüp yapmak gerekiyordu. Yaratıcı olmalıydık ve işi nasıl yaptığımız konusunda son derece yaratıcıydık. Takım tek tek bunu başardı. Teknolojisini biz icat ettik. Test programını ve yaklaşımı biz icat ettik. Roketin çevresindeki hava balonu konseptini ve bu sayede zıplamasını düşündük. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve bunun kanıtı da 4 Temmuz 1997'de ortaya çıktı. Kusursuz şekilde çalışması, şaşırtıcı ve mutluluk vericiydi. Her şey o kadar iyi çalıştı ki, robot zıplarken beklemediğimiz sinyaller bile aldık. Mars'ın yüzeyinde olduğumuzu anlamıştık. Beklenenden daha kısa bir sürede ona aldık. Hiç beklememize gerek yoktu. İnanılmazdı. Herkes çok mutluydu. Başarmıştık. Daha önce hiç yaşamadığımız bir şeydi.